Üçel Otogaz'dan herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. Bugünkü montaj konumuz Renault Kadjar. Müzik SUV sınıfında Renault'un şu an için en büyük tem temsilcilerinden bir tanesi. Ee, Renault kadracılarımız 1.2 direkt enjeksiyon ve turbo teknolojisine sahip bir motor kullanıyor. 130 beygir, çok canlı bir motor ve bizim LPG'de en sevdiğimiz motorlardan bir tanesi. Müşteriler özellikle çok soruyorlar, direkt enjeksiyon arabaya LPG takılıyor mu? Kia'ya LPG takılıyor mu? Renault'ya LPG takılıyor mu? Bunlara LPG olmuyormuş gibi birçok sorularla karşılaşıyoruz. Hayır, artık direkt enjeksiyon teknolojisine... LPG firmalara hakim. Çünkü teknoloji bu noktada değişiyor ve LPG firmaları da sistemleri artık yeni teknolojiye adapte ediyorlar. Bu aracımızda Prince'in VS2 Di versiyonunu kullandık. Ki bizim direkt enjeksiyonlu araçlardaki ilk tercihimiz her zaman Prince olmuştur. Pahalı bir sistem ama fiyatının son kuruşuna kadar hak eden bir sistem. Çok başarılı. Özellikle direkt enjeksiyon teknolojisi konusunda Prince dünyada bir numaralı bir marka. O yüzden biz direkt enjeksiyon motora sahip araçlarda ilk tercih olarak Prince diyoruz. Tabi burada bütçe de belirleyici faktör. Ama müşterimizin bütçesi varsa kesinlikle bağlayacağımız LPG sistemi Prince. 130 beygir bu aracımız. Turbo, aşırı besleme, çok canlı bir motora sahip. 1.2 litre haciminde. Prince'in bu araçlar için kitleri motor kodlarına göre. Motor koduna özel bir şama geliyor ve motor koduna özel bir program yükleniyor. Ayar yok. Ee, doğal olarak montajsal veya ayarsal bir hata yapma şansınız da yok. Burada prosedüre uyup şase kodu ve motor kodu ile ilgili doğru program yüklediğiniz zaman çok başarılı, sorunsuz sistemler. Kadşar çok başarılı bir araba, çok dolu bir araba. Şu an LPG ile %45 ile tasarruf sağlayacak ve müşterilerimiz uzun süre bu arabalarına gönül rahatlığıyla binebilecektir. Biliyorsunuz ülkemiz koşullarında 1.2 litrelik motorlar bile tüketim olarak artık bizi hırpalıyor. Çünkü benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 7'nin üzerinde. LPG'de de bu araca keyifle binecektir. Her ne kadar Prince montaj şeması ve programı aracı özel gönderse de tabii bizde yolda test edilmeden, verileri kontrol edilmeden kesinlikle araç servisimizden çıkmıyor. Bu benim eğitmenlik dönemlerinden gelen bir takıntımdır, özellikle söylüyorum. Nerede yaptırırsanız yaptırın LPG montajını, yol testi, yol kontrolü, yol ayarı muhakkak isteyin. Bu yapılmak zorunda. Aracın güncel yol koşullarına verdiği verilerin takip edilmesi, bir yanlışlık olup olmadığı kontrol edilmesi gerekiyor. Biz yol testlerini yaptık, gayet başarılı herhangi bir sıkıntısı yok. Özellikle söylüyorum, direkt enjeksiyon teknolojisinde Prince çok başarılı bir firma. E, direkt enjeksiyon bir aracınız var ise, bütçenizde el veriyorsa kesinlikle Prince bağlatabilirsiniz. Prince'in şu an direkt enjeksiyon teknolojisinde bağlayamayacağı ya da olmayan bir motor kodu yok. Direkt enjeksiyon teknolojisi artık e, LPG'cilerin, LPG sektörünün, üreticilerin yapmak zorunda olduğu bir teknoloji. Dönüşüme mecburen girmek zorunda olduğu bir teknoloji. O yüzden e, burada 2012 yılından, 2013 yılından gelen bir algıyı artık değiştirmemiz gerekiyor. Direkt enjeksiyon teknolojisine gönül rahatlığıyla montaj yaptırabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.